Bugün 31 Aralık 2021 Cuma, Venüs günündeyiz. Ay 0208'de yay burcuna geçecek. Bilim, yabancı kültürler, seyahatler, medya, akademik ve hukuksal kavramlar önümüzdeki iki gün daha fazla gündemimizde olabilir. Günün ilk saatlerinde ay balık burcundaki Jüpiter'le dik açı yapacak. Güne iyimser ve cesur enerjilerle başlayabiliriz uzak hedeflerimize ideallerimize odaklanabilir yeni deneyimlere hevesle yaklaşabiliriz duygularımızı abartabilir ve içgüdülerimizi kontrol etmekte de zorlanabiliriz yay burcundaki ay akşam saatlerinde Mars'la birleşip kova burcundaki satürn uyumlu görünüm yapacak Cesur ve hevesli olabileceğimiz akşam saatlerinde sosyal ilişkiler ve arkadaşlıklardan destekler alabiliriz kişisel inisiyatif alıp maceracı davranışlar göstermemiz mümkün açık havada zaman geçirmek gezmek eğlenceli ve kültürel aktiviteler keyif verebilir kendi düşünce ve inançlarımızı savunabilir gelecek hedeflerimiz ve ideallerimiz odaklanabiliriz ancak aşırı idealist fanatik cömert ve savurgan olmamız mümkün gece saatlerinde abartılı riskler almadan kaza ve sakarlıklara dikkat etmeliyiz ruh halimiz neşeli ve pozitif olacağı için yeni yıla keyifli enerjilerle girebiliriz mutlu yıllar Siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun